Selam arkadaşlar, ben Şengül, Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazilerim, adaletin terazileri, temiz kalpli güzel insanlar, efendim sizler için Haziran ayında benim teraziciklerimin istekleri, arzuları, dilekleri hayatlarında gerçekleşecek mi? Haziran ayı içinde onları neler bekliyor? Şöyle çayımı ardından da tarotuma bakacağım sizler için. Bakayım, Haziran ayında benim adaletimin terazilerini neler bekliyormuş? Neler yaşayacaklar? Şöyle bir çay falı açayım dedim. Ardından da tarot canlarım benim. Gözünüzün önünde açıyorum. Bakın önceden ayarlamıyorum. Sevgili teraziciklerim. Şöyle biraz birkaç saniyecik bekleteceğim. Bu arada da başlayabilirim bakın. Sizler de aynı. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Artık sıkıntıları bir kenara çekmişsiniz. Atması kalmış harfiyatın. Hani derler ya harfiyat harfiyat. Bakın. Birileri zirve yapmış veya yapmak üzere yapmış. Evet bazı terazi arkadaşlarımız çayımı da döktüm canlar. Zirve yapmış ama şöyle de bir şey var bakın. İki boyutlu olduğu için sevgili teraziciklerim tamam sıkıntıları bastırmış. Birçoğunuz bastırmış sıkıntı içinde olanlar var arada. O tamam o da ayrı bir şey ama ikinci bir sıkıntı var. Bu ikinci sıkıntıyı da bastırmanız gerekiyor. Her zaman söylüyorum dört dörtlük yaşantı yok. Şöyle kameramı da düzgün tutarsam. Evet sevgili canlarım benim eğri mi duruyor onu anlayamadım. Neyse devam edeyim. Eğri ya da doğru önemli olan sözlerim değil mi canlar? Şöyle bir bakalım. Hmm, çok güzel harika. Namaz kılanlar çıkmış. Sırayla yaşlılar özellikle. Gençler de var içinde ama yaşlılar ağırlık basmış. Namaz kılıp dua edenler var. Çevresi tertemiz. Baya bir dualar işliyor sizler için. Büyükleriniz sizler için özellikle bakın. Şu anda Ramazan'dayız ve ben Ramazan'da Haziran ayının çekimlerini yapıyorum canlar. O da yansımış olabilir bakın. Niyetli niyetli ne güzel namaz kılıp sizler için dua eden aile büyükleriniz var ve etkili de olmuş yani bakın. Tertemiz çıkmış tertemiz. Ferahlık aydınlık gelecek sizlere doğru. Şöyle bir bakalım beyaza doğru koyaraktan. Evet. Evlilerden başlayayım öncelikle. Evlilerde maddi sıkıntı var. Hastalık durumları var. Eşleri küçük çaplı kazalar geçirmiş. Kolundan bacağından yaralı vaziyette. Bu bir iş kazası olabilir. Araç kazası olabilir canlar. Bundan dolayı evde eşleri yatan bayanlar var. Tabi eşleri istirahat almışlar evdeler. Tamam normal. Fakat krediden dolayı kriz geçiren, sıkıntı duyan karı kocalar arasında sıkıntılar kavgalar, gürültüsü olanlar da var. Ama merak etmeyin bakın çoğu açılmış. Bize kardeşlerim ağırlık gidecek. Açılmış. Aynı V şeklinde bu şekil açılmış. Şu ağırlığın üstünüzden kalkması gerekiyor. Yani borçlar ödendi ödenecek. Hiç merak etmeyin. Mutlaka sıkıntılar hayatımızda olacaktır. Onlar gittiği an Bakın dimdik ayaktasınız burada. Güzel, tertemiz yere doğru gideceksiniz. Hemen önünüzde de at çıkmış. Yalnız atla aranızda biraz mesafe var. O borçlar, o ağırlık üstünüzden kalktığı an araba mı aldınız, iş mi kurdunuz, ev mi aldınız krediyle güzellik gelecek size doğru ıslanmadan dereden geçilmez derler bizde. Ee, kredi çektin mi mutlaka onun bir sıkıntısı, borcu, derdi oluyor canlar. Bunlar oluyor. Ama çoğu gitmiş. Hiç merak etmeyin. O ağırlık üstünüzden gidecek. Zirve yapan terazi arkadaşlarımız var. Onlar artık birçok sıkıntıyı, maddi, manevi geride bırakmışlar. Tamam. Zirveyi bulmuş onlar. Onlar Everest'in tepesine çıkmışlar. Fakat aşağıda olanlar var. Daha tırmalayan, çabalayan, Çaba gösterenler var. Hiç merak etmeyin. Ailenizin dualarıyla bir yere geleceksiniz. Gelelim bayanlarımıza, çalışan bayanlarımıza. Terazinin güzellerine artık kader değişsin diyorlar bakın. Özellikle aşk hayatlarında ebedi mutluluk doyum isteyen teraziler var. Artık yeter. Benim bu mutsuzluğum yeter diyorlar. Ebedi mutluluk doyum gelecek. Çok az bir ramak kalmış sevgili terazi bayanı. Fark etmez. Küs müsü küs olduğunla da barışacaksın. Ona da geleceğim. Burada da tuhaf bir şeyler çıkmış. Evet sevgili teraziciklerim benim. İş hayatınıza gelince bayanlar. iş hayatınızda geçmişte tamam iş hayatında hatalarınız olmuş. Fakat daha sonra ne hatası oldu? Borca mı girdiniz? Yoksa iş yerinde kavgalarınız mı oldu? Yanlışlar mı oldu? Ne oldu ise geçmişin hataları geride kalmış. Sizler için. Burada geçmişin hataları geride kalır. Size birileri yardım etmiş, iş hayatında sıkıntı yaşamış bayanlarımıza birileri yardım etmiş ve yardım etmeye de devam edecek o insanlar size. Onunla birlikte rahata gideceksiniz. Gelelim çalışan beylerimize, terazi beyleri Niçin risk almak istiyorsunuz siz? iki defa düşünüyorsunuz, iki risk almak istiyorsunuz siz. Kafayı zirveye takmışsınız. Ben zirve yapacağım, da yapacağım? Ama tamam da üstünüzde de sorumluluk var sizin burada. Sorumluluk ağır basmış. Birkaç işi bir arada mı yürütüyorsunuz? Yoksa çok mu borcunuz var? Aile baskısı mı var üstünüzde? Biraz sıkıntılı çekmiş. Şimdi alın da diyemiyorum, almayın da diyemiyorum. Burada almak istiyorsunuz. İki başlı çıkmışsınız. İki risk birden almak istiyorsunuz. Fakat üstünüzde dağ gibi bir tepe var birinin el uzatması lazım pek el uzatan da görülmüyor burada canlarım benim şimdi gelelim delikanlılarımıza onlar zaten incecik belliler yani onlar delikanlılar delikanlılarımızın iş hayatları tamam iyi duruyor bayağı da başarılı çıkmışlar terazilerin delikanlıları güzel çalışıyorsunuz aşk hayatınızda da sevgiliniz var mı terazi beyleri genç beyleri Var mı sevgiliniz? Sevgiliniz sizin tam gerçeğiniz. Doğru yoldasınız, doğru insan. Ya da sevgiliniz yok mu? Hiç merak etmeyin. Haziran ayı içinde doğru insan yolunuza çıkacak. Gerçekten tam aşkınız olacak kişi yolunuza çıkacak sizin. Sevgili terazinin genç beyleri, canları, kardeşlerim benim, güzel insanlar. Gelelim genç kızlarımıza. Ve terazinin genç kızları. Siz niye böyle oldunuz? En altta kalmışsınız bakın burada. Benim genç kızlarım aman Allah'ım geçmişte kandırıldın mı aldatıldın mı öyle öldün bittim gittim işleri düşünüyorlar böyle bir şey yok yenilik gelecek yenilik oradan bak ailenin belki de altındasın çünkü üstte aile çıkmış ailenin hemen altına tırsık bir vaziyette çıkmışsın hiç gerek yok kızım haziranda veya haziran sonrası bakın iki tane tertemiz talibin geliyor sizlere iki tane tertemiz arkası kusursuz sicili temiz sizi mutluluğa getirecek iki tane talibin geliyor. Araya sıkışık hissetme kendini. Gelecek hiç merak etme. Çalışan beylerimizin de aşk hayatı baya bir mücadeleli duruyor. Çalışan beyler, risk almak isteyen beyler sizin de aşk hayatınız baya bir karışık duruyor. Böyle bir rekabet haline girmişsiniz. Burada ne iş? Yani partnerinizin peşinde başka birileri de mi var yoksa ailesi mi karşı çıkıyor sizinle olan birlikteliğine bundan dolayı da korku içinde olabilirsiniz böyle sıkışmışsınız araya ama hiç o korkuyu duymayın ya kendinizi diplerde falan hissediyorsunuz öyle düşünmeyin sizin de üstünüz temiz çıkmış yalnız şöyle bir şey dikkatimi çekti sevgili terazi arkadaşlarım 5 kişiden 3'ü barışmıyor ikisi barışıyor 5 insanın 3'ü Resmen birbirine sırt dönmüş, ikisi barışıyor. İkisi yüz yüze, üç kişi sırt dönmüş birbirine. Yani 5'i ne yapacağız ya? 50 insanın, yüz demeyelim de 50 insanın 30'u küs kalacak, 20'si barışacak. Sizlerde barış alt çıkmış. Canlarım benim olsun. Ne olur burada e, Haziran ayı içerisinde çok fazla barış olmazsa Temmuz'da olur. Ne olur? Ağustos'ta olur, Eylül'de olur. Bir iki ay sabrederseniz karşı taraf kızgındır. Biraz öfkesi geçsin. Olur ya böyle şeyler. İnsan hayatında güzel insanlar değil mi? Canlarım benim. Gelelim ev hanımlarına. Ev hanımlarının da bazı şeyler o kadar canlarına tak etmiş ki bazıları ev hayatını bir kenara bırakıp iş hayatına atılmış resme Çalışıyorlar. Çalıştıkça, maddi gelir elde ettikçe bazıları da aman Allah'ım resmen geriye bakış yapmış nerede o benim eski günlerim şimdi artık elim cebim para görmeye başladı der gibi bir hale görünmüşler ev hanımlarında çok güzel tamam üretmek çalışmak kazanmak çok çok güzel bir şey canlar sevgili canlarım benim şöyle bir bakalım evet beyaza çevirdiğim zaman daha rahat görüyorum güzeller sevgili kardeşlerim güzel insanlar küçücük bakın benim teraziciklerime bu yapılır mı? Küçücük bir ayı çıkmış burada. Bakın hala bir düşman durumları var. Zirveyi yapan yapmış. Rahatlayan rahatlamış. Bir aile var burada. Aman Allah'ım. Ailenin başına resmen çok büyük değil. Yalnız ailenin çapında düşman üstlerine doğru gidiyor. Anne, baba, çocuk. Öyle bir şey yok. Düşmanlar süremiş var. Hala hayatımızda düşmanlarımız var. Evet sevgili canlarım benim merak etmeyin ama üstünüze doğru geliyor, üstünüze doğru geliyor sizin ayı. Üstünüze doğru gelip bakın arkanızdan resmen size kafayı atacak. Sizi uçurumdan aşağıya düşürmek isteyecek. Bakımına çok dikkat edin. Kadın, çocuk, adam bir miktar aşağıda ayı kafayı kaldırmış adeta bir koç misali kadına çarptı. Kadın kilolu. Kadın kilolu, bakın çarptığı an resmen uçurumdan aşağıya inecek. Uçurumdan aşağıya inecek derken bildiğimiz uçurumdan aşağıya inecek? Tabii ki de değil. Ne yapacak? Onları sıkıntıya itecek. Veya ellerinde, avuçlarında imkanları varsa onlarla oynamaya çalışacak. Onlara gelecek olan güzelliklere engel olmaya çalışacak. Bu da nedir? Uçurumdan aşağıya itmek demektir. Buyurun işte resmen çıkmış canlarım benim. Uh, evlileri söyledim herhalde değil mi? Biraz böyle maddi sıkıntıları var ama güzellik geliyor, güzeller. Canlılık gelecek size, merak etmeyin. Bu kaba, bu kaba görüntü, sıkıntı, ikinci kara bulut kalkacak üstünüzden. Hiç merak etmeyin. Oo, zirvedekiler, zirveyi yapanlar maddi, manevi, mutluluğu yakalamış. Biraz sabır istiyor. Sizler de yakalayacaksınız canlar. Düşmanlara dikkat edelim. Oturduğum yerde de rahat olamadım. Düşmanlara dikkat edelim. Şöyle söyleyeyim, sağlık olarak da sizlere enerji gelecek. Böyle güçlü bir enerji, aman Allah'ım. Kendinizi Haziran ayı içerisinde enerjik hissedeceksiniz. Canlar, hastanede yatan şu bu hastaları onları karıştırmıyoruz. Evde tamam küçük çaplı kaza geçirmiş yatan beyler de görülüyor. Onları da karıştırmayalım. Allah şifa versin bizim gibi el ayağı tutan, işinde gücünde olan arkadaşlarımıza, Enerji geliyor güç gelecek böyle bir canlılık gelecek yaz tatilinde ya da ne olsun benim sevgili teraziciklerim güzel insanlar enerji geliyor bakalım sizin istekler gerçekleşecek mi neyin peşindesiniz ne istiyorsunuz siz hadi bakalım şöyle şimdi tarotumu açmak istiyorum sizler için iş hayatı plan proje var bu plan proje beylerde risk almak isteyenler var iki tane demiştim bakın iki taraflı yine aynı iki taraflı buyurun takip ediyor ya birbirini takip ediyor şimdi şöyle bir bakalım bu aşk hayatınız harika ne demiştim doğru yolda olduğunuz kişiler yolunuza çıkacak böyle bir şey var mı işte var buyurun Ruh eşleriniz, manyetik çekim alabileceğiniz, işte bu benim diğer yanım, işte bu benimki diyebileceğiniz kişiler yolunuza çıkacak. Canlar, bay hepinize söylüyorum. Hedef belirleyeceksiniz. Ee, böyle kısmet kaçar mı? Ondan sonra şanslı yere doğru gideceksiniz. Şimdi sağlık. Tamam. Kendimize değer veriyoruz. Güvenli bir şekilde önce sağlığımıza güveniyoruz değil mi? Şöyle bir tane de Şuraya atalım tamamdır harika çok güzel aman Allah'ım hadi bakalım sevgili teraziciklerim benim onlar güzel insandır aman Allah'ım bakın özellikle beylerimiz bu çalışan terazi beylerim beylerimiz güzel kardeşlerim canlarım benim ikilem arasındasınız iki başla çıkmışsınız burada Sol işareti kafada risk alsam mı almasam mı alacaksınız siz onu almayın da diyemiyorum alın da demiyorum diyemiyorum çünkü üstünüzde hafif bir sıkıntı çıkmış. Kimse de el atmıyor. Alırsanız almazsanız tabii karar sizin. Ama almayacaksınız diyorum. Çünkü bir yerde de bu gerçekleri kabullenme kartıdır bakın. Düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz. Ne yapalım olmadı. Ben bunu kabul ediyorum. Hadi bakalım böyle gitsin diyeceksiniz. Sevgili terazi kardeşlerim, bey kardeşlerim. Gelelim çalışan Genel olarak söylüyorum. Bay bayan hepinize uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Zaten işinizde gücünüzde gayet iyi görülüyorsunuz. Çok şükür. Çok şükür. Güzel güzel haberler bekliyorsunuz. Gelecek haberleriniz. Küçük küçük kuşlar çıkmış. Tertemiz çıkmışsınız. Tamam. Haberler de gelecek. Verim de gelecek. Ardından güneş gibi parlayacaksınız. İş hayatında sevgili kardeşlerim. iş hayatında sıkıntılı mısınız? Ortaklarınızla mı sıkıntılısınız? Elemanlarınızla mı sıkıntınız var? Ticari sıkıntınız mı var? Bu kartımız bir yerde de küslerin barışı demektir. İlişkileri güzelleştirmek demektir. İş hayatında anlaşamadığınız sıkıntı yaşadığınız kişilerle iş hayatınızı düzeltebilirsiniz. Anlaşmalar sağlayabilirsiniz. Sevgili terazi kardeşlerim bay bayan hepinize söyledim bunu iş hayatınız mükemmel çıktı. Aşk hayatına gelince aşk hayatı da çok güzel çıktı. Bakın aranızda manyetik çekim olabilecek, ruh eşim diyebileceğiniz özellikle de delikanlılara gelecek. Bu daha çok delikanlılarla genç kızlarımızda çayında böyle çıkmış ama demek değil ki terazi'nin baylarına, bayanlarına gelmeyecek. Tabii ki de gelecek genel bu. Hepinizi, hepinizi kapsamakta. Veya sevgiliniz var, eşiniz var. Bir şekilde ortak noktada anlaşacaksınız. Anlaştınız mı? Hedef belirleyeceksiniz. Artık ev alma hedefimi, araba alma hedefimi, mekan değiştirmek mi veya evlenmek mi sevgilisiniz? De evleneceksiniz. Hedef belirleyeceksiniz, bir yol çizeceksiniz. Bu çizdiğiniz yol, sevgili teraziciklerim sizi şanslı yere doğru getirecek. Çünkü bu kartımız denge kartı. Tamam, denge kaybıdır ama şu an burada mevzumuz denge değil. Şanslı yere doğru gideceksiniz. Güneş ufuktan yüzünü gösterdi diyor kartımız. Şanslı yere gideceksinizi göstermektedir. Ruh eşleriniz, diğer yanım diyebileceğiniz kişilerle birliktelikler kurabilir, evlenebilir, aşk hayatınızı canlandırabilirsiniz. Yalnızsanız bakın doğru insanlar yolunuza çıkacak, güzel insanlar, sevgili terazinin güzelleri atlıyorsunuz arabaya mutluluğa doğru gideceksiniz. Tamam daha da bir şey söylemiyorum. Gelelim sağlığımıza. Lütfen sağlığımıza değer verelim. Sağlığımızın gönlünü alalım. Hakkımız neymiş? Bedenimizin hakkı neymiş? Sağlık mı? Beden ne ister? Sağlık ister, değil mi canlar? O zaman ne yapıyoruz? Bunu tabii insan olarak biz belirleyemeyiz. Hani ben belli ben tıpcı değilim. Ben bunu belirleyemem. Bunu ancak benim sağlıklı olup olmadığımı kim bilirler doktora gideceğim ki doktordan muayenelerden geçeceğim ki doktorum bana söyleyecek ya Şengül senin şuranda şu var veya turp gibisi bunu bana doktorum söyleyecek değil mi canlarım şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Ne tür rahatsızlığınız var ise ki aslında hastalanmadan doktora gitmek lazım aslına bakarsanız canlar. Gerçeğini biliyor musunuz? Asıl doktor kendimize, kendimiz doktor olacağız. Nedir? Bakacağız kendimize ama bunu yapamıyoruz. O ayrı bir şey. Yapamıyoruz. Ben de yapamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Asıl doktor kendi doktorun kendin olacaksın derler bizde. Hakiki doktor kendinsin derler. Değil mi? Ama bunu yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki de yine tıpçılara bırakıyoruz kendimizi. Lütfen ne rahatsızlığınız var ise şu teraziyi dengeleyelim. Sevgili teraziciklerim, doktorumuza başvuralım. Sağlık muayenesinden geçelim. Güvenli bir şekilde sağlık, sağlıkla alakalı güveni alalım. Ne rahatsızlığımız var ise korku duymayalım. Bakın burada bir bıkkınlık, bir ivrenme durumları var. Mide bulantılarımız var. Sevgili teraziciklerim, hamile olan terazi bayanlarımız vardır. Bundan dolayı mide bulantıları çekebilir. Çünkü bulantı kartıdır kartımız. Bir bıkkınlık kartıdır. Mide bulantıları çekebilirsiniz. Baş dönmeleri çekebilirsiniz. Bunun için güvenli bir sonuç elde etmek için lütfen doktorunuza başvuruyorsunuz. Bakın bir yerde 3, bir yerde 2. Terazi bu şekilde dengelenir mi? Dengelenmez. Ne yapıyoruz? Sağlığımızı öğrenmek için sıkıntımızın ne olduğunu öğrenmek için bir an evvel hekimlere başvurup gerçeği öğreniyoruz canlarım benim hadi bakalım haziran ayı içerisinde mide bulantılarınız baş dönmeleriniz cereyan edebilir sevgili kardeşlerim malumunuz sıcaklardan dolayı yaz mevsimindeyiz lütfen şapkasız dışarıya çıkmayalım güneş çarpmalarıyla karşılaşabiliriz bunun da göstergesidir Sağlık durumu bu. Gelelim benim teraziciklerimin... Haziran ayı içinde... istekleri, arzuları her neyse gerçekleşecek mi? Hiç uzatmayacağım canlar. Zaten imparator der ki... Ben güçlüyüm. İstediğimi alırım. Ben dilek kabulü için buradayım. Beni evren gönderdi der. İmparator ilk önce dilek kabulüdür. Yani... Sizlerin istekleri, dilekleri, adaklarınız, her neyse aşk veya iş, her neyse görüyorsunuz İmparator diyor ki rahat ol terazi, isteklerin gerçekleşti. Gerçekleşmese de bile yavaş yavaş artık gerçekleşmeye doğru gidiyorsun. Küçük çaplı güzellikler sizi bekliyor diyor bakın. Ruh eşlerinize rastlayacaksınız. İş hayatınızda yıldız gibi parlayacaksınız. Sağlık açısından güvenli sağlık elde edeceksiniz. Daha ne olsun canlar. Kendinize değer vereceksiniz. Güzelliklere doğru gidiyorsunuz. E dilek de kabul olmuş. Daha ne olsun be güzeller. Allah daim etsin diyorum. Benim sevgili teraziciklerime. Ne diyormuş meleğim? Şükret diyor. İmparatordan sonra şükret. Şu güzelliğe şükret diyor. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler sana doğru zaten gelecek diyor. Melek söylüyor bunu benim sevgili teraziciklerime. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Sevgili teraziciklerim. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarımız tüm hızıyla devam edecektir.